Efendim satır arasından herkese merhabalar. Bu hafta genç kardeşlerimizin elinden düşmeyen bir kitap İrade Telviyesi. Jules Payot'ta sizlerle beraberiz. Açıkçası hani Cemil için kapak, arka kapakta da söylemi var. Ön kapakta da güzel bir sözü var. Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim diye. E, kitabın tabi ekseriyeti itibariyle tespitler manasında gerçek ve doğru bir yere ulaşıyoruz ama... Beni üzen taraf, işin Türkçesi, Cemil Meriç gibi çok kıymetli bir zatın, kıymetli bir büyüğün, e, irade terbiyesi konusundaki bizim kendi kültürümüzde, geleneğimizde, dinimizin getirisi olan tasavvuf erbabının söylemleri bir araya getirilmemiş ve adam gibi derlenememiş olduğundan, iradenin terbiyesini bu kitaptan okumuş olması beni üzdü. Yani Cemil Bey'in elbette ki, bu kitabın ona kattığı değerden bahsediyor. Kitap insana bir şey de katıyor ama inanın bana tespitlerin ötesinde geçtiğimizde İslam topraklarında yetişmiş olan insanların ortaya koyduğu değerlerin iradeyi terbiye etme noktasındaki üstün becerileri ele alındığında keşke o beceriler, o evliya tezkireleri bir de mekanik olarak bir düzlemde yazılabilir hale getirilseydi bak bir de öyle okusaydınız diyesi geliyor insanın. Efendim ne diyelim inşallah en kısa zamanda yazmak niyetiyle olsun. Efendim irade terbiyesi kitabımızın başından itibaren giderken sakın bana ne çok eleştirmişsiniz demeyin. Çünkü eleştirim başta da söylediği gibi hakikati bilmeyince işin içinde sadece tespitle yetinmek zorunda kaldığımızın Delilin nitelinde bir kitap yani iradenin insanın yaratılış biçiminden gelen bir öz olduğunun fikri Hristiyanlıkta olmadığı için ve kitabın yazarı bir Hristiyan ilk günahla doğduğuna inandığı için kitap süreç boyunca insanın güncel hayatına dair tembelliğe götüren tüm koşullarda iyi tespitler yaparken bu tespitin çözümü noktasında ise Havada kalıyor ne yazık ki. 17. yüzyılda ve 18. yüzyılın bir bölümünde din, insan hayatında önemli bir yer teşkil etmekteydi derken, bu kitabın 1897 yılında yazıldığını da unutmamak gerekiyor. Bu nedenle irade terbiyesi genel olarak insanlar için sorun olmaktan uzaktı diyor. Çünkü insan hayatında önemli bir yer teşkil etmekteydi, din. Katolik kilisesinin sahip olduğu güç, İnanan insanların karakterlerini şekillendirmeye yetiyordu. Yani daha 1897 yılında insanların dinden kopuş sürecinin bizlere başladığını anlatırken, haftalardan beri 1900'lü yılların başından, ölümden ve arkasından bir türlü çıkamayışımız bu kez bir kez daha karşımızda. İrade diyor, duygusal bir güçtür ve düşüncelerin irade üzerinde etkili olabilmesi için, Tutkularımızla da beslenmesi şarttır. İrade insan hayatında yaratılışından gelen bir bağlılık beklentisidir. O bağlılık beklentisi eğer tutkuyla bağlandığınız şeyler uğrunda olursa bir yönelim itibariyle başarısızlığa eğer bir ahiret düşüncesine sahipseniz kendinizin içinde olmadığı, başardığınızda da başaramadığınızda da sizi bozmayacak bir hale geldiği için tembelliğe düşemeyeceğiniz bir alanı sunar. Yani dakika bir gol bir oldu. Neden? Çünkü bunu yazan bir Hristiyan. Onun böyle bir tespit yapmasından daha doğal bir şey yok. Ben tabiri caizse biraz da bir Hristiyanın iradeye ve tembelliğe bakışıyla İslam dünyasının bakışı arasındaki farkı anlatarak Geçmiş tarihlerde yazılmamış olan bu kitabın sanki yazılması gerektiğine dair notlar düşüyorum bugün itibariyle. Son 30 yıldır Avrupa'yı şekillendiren düşünürler iki teoriye dayanarak irade terbiyesinin aksine çalıştılar diyor. Birinci yanlış, karakterin sabit bir yapı, dokunulmaz, değişmez olduğu düşüncesidir. Bu çocuksu düşünceyi ileride detaylarıyla ile inceleyeceğiz diyor. İkincisi ise,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 Fransa'da metafiziğin psikolojiden ayrılmasına öncülük eden, insan bilincini ve doğasını bir kenara bırakarak zekanın ve insan iradesinin kaynağını araştıran kişi olarak sunuyor bize. İşte bu sunum kitabın temel niteliklerinde bir kayba sebep oluyor anladığımız kadarıyla. Çünkü metafizikten kopmuş bir psikoloji doğal olarak mekanik bir insan düşüncesini ortaya koyarken... 1897 dedim özür dilerim 1893 yılında yazılmış olan bu kitabın içinde de iradeyi mekanik koşullarla düzeltebilme çabasından yola çıkan Payot işin sonuna doğru bu fikrinden de caymak zorunda kalıyor sandımca Çaba göstermekten ve özellikle süreklilik gerektiren bir çabadan korkarız diyor Rahata düşkünlüğümüz, tembelliğimiz gibi insani huylar Tıpkı yer çekimi kanunu gibi doğaldır. Tembellik çok doğal bir şey değil aslında. Tembellik bir arzudur. Bunu da biraz ayrıştık. Mücadele etmeden mutlu olunmaz. Her mutluluk az çok bir çaba ister diyor. Buraya kadar eyvallah. Kitap okumak, müze ziyareti, ormanda dolaşmak hep bir teşebbüs gerektiren zevklerdir diyor. Ama bu zevklerin içerisinde başta da söylediği gibi metafizik ya da Tasavvufun İslam'ın beyanatıyla var olan ruhsal doygunluktan bahsedemiyor ne yazık ki. Tembeller yumruklarını sıkmadıkları için mutluluğun avuçlarının içinden kaçıp gitmesini seyrederler diyor. Eğer mutluluk sizin için sadece dünyevi duygularsa onları her zaman ve sonuna kadar avuçlarınızı içinde tutamayacaksınız. Daha önce söylenmiş güzel bir sözdü. Yarın bugünden daha güzel olmayacak yalan söylüyorlar. Ama yarın biz bugünden daha iyi olursak yarının zorluğu bizi yormayacaktır. Araplar büyük bir imparatorluk kurdular ama korumayı başaramadılar. Çünkü ülke yönetimi için gerekli olan düzeni, yolları, okulları ve sanayiyi kuramadılar diyen payot. bu işin içinde Fransızların da bir parmağı olduğunu görseymiş biraz daha dürüstçe bir cevap olurmuş. Yani tembelliği Araplarla özdeşleştirmek zannettiğiniz gibi Cumhuriyet dönemine ait bir değer değil. Ta Fransızlardan ama hep Fransızlardan bize kaktırma bir söylemdir. Canlılık ve disiplin gerektiren dikkat gösterilen gayreti adeta takip eder. Bunlar o kadar yakındır ki devamlılık arz eder diyor. Halbuki disiplin gerektirmez dikkat. Bazı insanlar vardır. Hiç disiplinli olmadıkları halde hiç kimsenin göremeyeceği bir şeyleri görebilirler. Gayetimizin gayesi düzenli ve sebat gerektiren bir dikkat göstermeye çabalamak olmalıdır diyor. İrademize hakim olmayı güçlendirmenin yoluysa dediğinde bir sonuç bekliyoruz. Kendimize günlük vazifeler belirlemekten geçer diyor. İşte sevgili gençler günlük bir hayatın içinde günlük çözümlerle günlük olarak iradenize alacağınız gaz... Sınırsız bir enerjiye sahip ya da sınırsızlığa yakın bir enerjiye sahip olan ruhunuzun derdinden uzaklaşarak bedeninizin ihtiyaçları giderildikçe bir şeyleri yapabilme gücünden size bahsediyor. Halbuki sonunda ve nihayetinde kendinizi bir musalla taşı üzerinde nasıl bilirdiniz sorusuna cevaben imamın dönüp de sualine gönülden bir iyi biliriz sözünü bekleyenler için Durum hiç de güncel değildir. Öyle ki bugün ayın kaşığı onun bile farkında değillerdir. Kant'a göre diyor karakterimizi doğrudan kendiliğinden edindik. Bu durumdan geri de dönülmez. Dünyaya, zamana ve mekana indikten sonra karakterimiz az çok ilerlemenin dışında değişmez. Aynı şekilde Schopenhauer karakterin sabit ve değişmez olduğunu söyler diyor. Yazar bu fikre karşı olduğunu devamında söyleyecek. Eğitimle o egoisti yanıltabilir, daha iyisi fikirlerini düzeltebilirsiniz. Ama bir egoisti yanıltmak sadece bir ayna ile yapabileceğiniz kadardır. Aynanın görünüşünden çıktığınız anda egoist yine egoist olacaktır. Dolayısıyla egoizmin dibine dinamit koyamayan Hristiyan anlayış bunu aynalar yöntemiyle gelip geçer bir hale kavuşturmaya gayret eder. Herbert Spencer ise diyor bir başka fikri beyan etmek üzere insan karakterinin hayat koşullarından ve dış etkenlerden kaynaklanan sebeplerle çok uzun vadede değişebileceğini kabul eder. Ama çok uzun vade diyor. Ancak bu değişimin yüzyıllar alacağını bunun da biraz can sıkıcı olacağını söyler diyor. Bir evrim kafası olsa gerek. Halbuki insan bu mücadeleye ergenlik çağından itibaren ve öncesinde bir stajla Mesela bir namaz stajıyla başlamış olsa egoizmi çatır çatır yavaş yavaş kırıla geliyor. Elbette her seferinde mücadele gerekiyor. Bir seferde kırınca bitmiyor ama hakikat bu mücadelenin gayreti insanı diri tutuyor. İnsan hep sokaktakini düzeltmeye değil, hep yanlışı bulmaya değil. Yanlışı kendinde düzeltmesi gereken de kendisi bilse tembelliğe pek de vakit kalmaz aslında. Özgürlüğü hak etmeyen hiç kimse özgür olamaz. Özgürlük ne bir hak ne de bir olgudur. O bir ödüldür diyor. Evet bir ödüldür ama ödülü dünyada bekleyenler için hırs vazgeçilmez bir hastalık olarak karşımıza çıkabiliyor. Mücadele etmemiz gereken iki düşmanımız var diyor. Tembellik ve nefse düşkünlük. Katılıyoruz. Karşıt güçlerden istifade edebilmeyi öğrenmeliyiz diyerek biraz şaşırıyoruz. Hatta karşıt güçleri bizim için savaşan güçlere dönüştürebilmeliyiz diyor. Nefis ne zaman bize destek olmaya kalksa arkasından mutlak bir çenme takması gerekecektir. O da şeytanın huyudur. Müslümanız onu da biliyoruz. Bizde genç kızların eşleri tarafından satın alınması normal görülür. Ve gençlerin başlık parasız evlenmesi çok da mümkün değildir diyor. Konumuzla çok alakası yok. Dili bu konudan yanmış olsa gerek biz de biraz Fransızlarda da başlık parası varmış gençler. Hep doğuda olmuyor bu işler demek adına öyle bir anekdot koyalım dedik. Yazarımızdan tabii ki. Şehvetle baş etmenin yolu. Beklediğimiz soruların cevapları geldiğini düşünüyoruz şimdi. Çünkü iradeyi kıran önemli unsurlardan biri de insanın şehveti. Şehvetle baş etmenin yolu tüm imkanlarını kullanmakla mümkün. Hangi imkanlar? Tıbbi teorileri bir kenara bırakalım. Tamam arzularımızla baş etmemiz gerekiyor. Ama nasıl? Bakıyoruz. Sabah uykuyu uzatmayı neden olan çok yumuşak yataklardan kaçınmak gerekir. Ben de Allah Resulü'nün hadis-i şerifini hatırlıyorum bural, bu, bu alanda tam da. Yani 1400 küsur yıl evvel sert bir zeminde yatmanın daha sağlıklı olduğunu sünnet-i seniyeden hatırlıyorum. Ayrıca öğrenci yediğine dikkat etmeli, yağlı yiyeceklerden aşırı etten sakınmalı, alkol zaten bu yaşta uygun olmadığı için uzak durmalıdır. Yine İslam terminolojisi. Uzun süre oturma pozisyonunda durmaktan sakınmalı, ara sıra odasını havalandırmalı ve odanın ısıda ılık olmalıdır. Tam da İslam dünyasından bahsediyoruz. Ama unutmamak gerekir ki sıkı bir beslenme rejimi yapan ve hijyen kurallarına riayet eden gençler. Cinsel arzularla baş etme yolunda beden meşgul olacağından zihinsel desteği de bulamayacak, böylece kendine hakim olmaları da daha kolay olacaktır diyor. İşte burada bütün hadislere uymuş bir şekilde hayat devam ederken merkezdeki kavram bilinci olmadığından sakat olan düşünce geliyor. Çünkü kendini işi çok verince mesele sadece cehfeti kırmak değil. Karşınızda daha büyük bir gayretin varlığından haberdar olmak gerektiği biraz da arka planda kalmış oluyor. Tutku yapısı gereği kör olması nedeniyle akıl olmadan hiçbir şey yapamaz. Ancak aklı dayanak olarak kullanınca tutku en güçlü iradeleri bile yerle bir edebilecek gücü olabışabilir. Bu yüzden akla mukayyet olmak gerekiyor. Mesele kalpte saklı kalbe mukayyet olmak gerekiyor. Zira Allah Zülcelal... Kalpte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalpte bir noktanın olduğunu o nokta kararana dek tek bir nokta kararına dek insanın o gayret üzere yaşayıp iman sahibi olduğunu bizlere ifade ediyordu. Zaten batı dünyasının battığı noktalardan biri de ile kalp arasındaki ilişkinin terazisini kaçırmak bir kenara koyun kalpten bir haber olmasından kaynaklanır. Çünkü kalp papazlar onlara zorlu bir hayat tecrübesi yaşatmışlardır. İşte bu yüzden diyor hafıza kapasitesi yüksek olan gençlerin başarı oranı hafızası zayıf olanlara nazaran daha düşük olur. Kısıtlı hafızası olan imkanlarını verimli kullanmaya çalışacaktır. Katılıyoruz ama bu verimliliği daha da arttırmanın yöntemleri var elbette. Bazı yazarlar küçük şehirleri manastıra benzetirler. Doğrusu Sükunet sakinlik açısından benzerdir. Sürekli çevreden etkilenmeden düşüncelerimizi olgunlaştırabiliriz. Kafanız rahat olur. İç dünyanızda yaşarsınız. Düşünmekten mutlu olursunuz. Sükyonet içindeyken en derinlerdeki düşüncelere ulaşmak mümkün olur. Fikirlerimiz gitgide gelişir, olgunlaşır ve amaçlarına göre netleşir diyor. İyi ama şehirde birilerinin koşturması, birilerinin bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Şehirden kaçmak çözümse eğer işimiz bayağı zor. Montaigne erdem konusunda şu yorumu yapıyor diyor. Yazar Montaigne katılıyor. Erdemin en belirgin göstergesi sürekli olmasıdır. Daima huzurlu ve sakindir. Erdem ulaşılmaz kaftanın tepesinde değildir. Yaklaşan tutar tıpkı verimli güzel kırlardaki çiçekler gibidir derken Montaigne tasavvufun beyan ettiği kaftanı kendisine ele alır. Ama hakikat Erdem'in yolda ulaşılacak bir şey olduğunu söyler. İşte bu da nefs bir getirisi. Bu yolda insan kendini ne kadar hakir görse o kadar yolda olur, yolda hızlanıverir demek gerekir. Zihnen çalışan insanın genelde mesut bir hayatı vardır diyerek Avrupa dünyasının yeni bin yıla giderken, yeni yüzyıla ve bin yıla giderken Çalışmaya verdiği ehemmiyeti artık burada gıdıklamaya başladıklarını görüyoruz. Hayatı mutlu kılan budur. Tembelin sandığı hayat bir hayalden ibarettir fikrini aklımızdan kovar diyor. Halbuki tembellikten alıkoyan şey önce çok çalışmak değil. Sizin ne için çalışmaya başladığınızda niyet ettiğiniz üzeredir. Düşmanlarını en ağır şekilde acı çektirerek aşağılayan sonra da korkak görünmemek için acıdan zevk alır gibi bir tavırla idam sahbasına çıkan kızıl delillerin sadece bir istisna olduğunu kimse söylemesin diyor. Konumuzda yine pek alakası yok. Kızıl delilleri sövmüş geçmiş, onları da tembel adletmiş, haberiniz olsun demek istedim. Efendim, Miher taşı bilimin doğasını, bilimsel bakış açısını, Araştırmacının gerçek değerini bilimin genç kuşaklarına nasıl aktarılacağını öğretebilmektir. Halbuki mihenk taşı ne olduğunu önce bilebilmektir. Bilmeyince kimseye yol gösteremezsiniz. Yani bir adamın bir öğretim görevlisi olarak bir şeyi öğretmeden önce, önce kendisinin ne olduğunu anlaması onu ilim adamı olmaktan, Ötesine alim olmaya doğru götürecektir. Muallimden alime. Ama bakın Jülpeyat ne diyor alim için? Alim olmaksa diyor aklı yorar. Beyin ıvır zıvırla doludur. Akıllı adamsa birçok şeyi notlarında bırakır. Ayaklı sözlük olmanın bir anlamı olmadığını düşünür. Araştırmalarından önemli konuları çıkarır. Sıkı bir eleştiri getirir diyor. Eleştiri yapmayı öğretiyor. Sakın ola ki gençler eleştiri tuzağına düşmeyin. Eleştirmek erbabına caiz, erbabı olmayana haram olur. Bilgiyi organize edip esere dönüştürmeyi başaran insan büyük insandır diyor. Öyleyse bilginin değeri çokluğuna orantılı değildir. Kabul ama bilginin organizasyonunda bunun esere dönüştürülmediği alanlarda yok mu? Elbette var. Bazı insanlar var ki onlar bir insanı eserleştirmişler. Mesela işte Fatih Sultan Mehmet Han'dan bahsediyoruz. Kendi zatı da bir eserdir. Eseri yapmış olan ardında duran Molla Günani'lerdir, Akşemseddin'lerdir. Tefekkür kitabına geçtiğinde ise şöyle diyor. Tefekkür ederken zararlı gerçeklerdense işe yarayan kurguları tercih edeceğiz. Çünkü tefekkürdeki gaye yalnızca yarar sağlayabilmektir. Hayır Tefekkürdeki gaye yararın ne olduğunu sonra da o yararı meydana getirenin kim olduğunu bilebilmektir. Yoksa o fikir üretiminin imkanını doğurmaz. Bilge'sin öldü ettiği şey, bir şeyin ne olduğunu aramakta değil, bir şeyi ne için yapmak gerektiğini bulduğunda çözülmüştür. Bununla birlikte nefse hakim olmanın en doğru yolu dediğinde bir çözüm bekliyoruz. Ruhunda yüce duygular uyandırmak veya erdemli kararlar almak olacaktır. Peki nedir o yüce duygular? Başka birini ördülmek mi mesela ya da başka birine zarar vermekte aynı fikrin içine dahil edilebilir mi? Tefekkür eden aklın bakış açısı ise tam tersine tıpkı bir bal arısı gibi fikrini damla damla oluşturmaktır diyor. İyi ama bal arısı 40 bin tane çiçek geziyor. Sen de gençlerin her çiçekten bal alması tarafındaysan... İşte Fransız ekolü burada söylediğimiz başından beri söylediğimiz esasdan kopup gidiyor. Bir kitaba al içinden faydalı olan sana aittir. Peki çocuklarımız hala faydalı ile faydasın doğru ile yanlışın ne olduğunu bilebilecek kapasiteye eriştiler mi? Onu düşünmemiz lazım. Bugün çalışmanın mükafatı olarak yaşlanınca huzurlu olacağınızı detaylarına kadar düşünün diyor. İşte güzel bir emeklilik planı payottan. Birçok maddi olanaklardan yoksun olsak bile insanların hürmet göstereceğini, sözünüzün dinleneceğini, düşündüğünüzde çalışmanın sağlayacağı mutluluğun tadını çıkaracağınızı hissedeceksiniz. Bu tür düşünceleri devam ettirdiğinizde çalışmaya dair iradenin kızışmaması imkansız. İşte Muhteşem İrade Kitabı'nda bulacağınız çözümlerden bir tane iki tane var, bir tanesi bu. Yani güzel bir emeklilik planı. Halbuki biz ne dedik? Tarih boyunca insanlar ölmeyecek gibi bu vatan, bu ülkeye inandıysanız o uğurda mücadele edeceklerini, hiçbir zaman emekli olacaklarını düşlemeden yürürlerse yollarında Allah üzerlerine onlara yardım eder, onları da ayakta ve diri tutarlar demiştik. Beynimizin kemelen bir durumla karşılaşınca ne yapacağımızı, nasıl kurtulacağımızı önceden biliriz diyor. Çok da öyle olduğunu görmüyoruz ne yazık ki öyle olsa bu halde olmazdık sandımca. İşte tam olarak bu iç ve dış mihraklar gencin düşmanı diyor. Onlardan kurtulmanın yolları üzerine yoğunlaşması ve taktikler geliştirmesi gerek. Hadi bir taktik söyle diyoruz. Eee -e, taktik gelmiyor. Kelimelerin detaylı analizine inerek bir takım yargılardan, arzuların yanıltıcılığından ve sahte kabullerden kurtulmak mümkündür. Misal olarak... Kitabımızda sadece Paris'te doğru düzgün iş yapılacağına dair ön yargıyı kırıyoruz diyor. Kargaşadan uzak durmak, tefekkür etmek, içimizi dinlemek ama içimizde nefis var onu dinliyoruz işte ona geldi mesele. Faydası olacak kitaplar okumak ama hangisi? Notlarımızı tekrar tekrar okumak, yine kendisi ve hangi davranışın nasıl bir tehlikeyi yaratabileceğine somut olarak derinlemesine düşünmek Akıl yürütürken bize yardımcı olacak en önemli adımlardır diyor. Hep akıl yürüyor, yürek tarla başında tek başına kalıveriyor. Derin düşünme için ilham bulamadığımız zamanlarda duruma uygun kitaplar okuyabilir. Veya dikkatimizi canlı tutmak için yüksek sesle konuşabiliriz diyor. Aklıma zikir halkaları geri veriyor. Derin düşünme bir zarurettir. Ancak tek başına da yetersizdir diyor. Hadi bakalım diyoruz. Derin düşünme için ver bize fikri. Harekete geçmek öğrenci için sabah saat 7'de kalkıp Lidniz'in veya Descartes'in eserlerinden bölümler okuyup not almaktır. E biz de sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Bence arasında ciddi bir fark vardır. Efendim devam edelim şimdi. Yani 1400 yıldır yaşadığımız şeyi üzerine modern çağda konulabilecek şeyler olmadığından yine bir kopyalı yapıştırın. En azından akli muazenedeki karşılığı. Darwin'in oğlunun babasıyla ilgili söylediklerine kulak verelim. Hadi verelim bu arada da Darwin güzellemesi yapmış olalım yazar tarafından. En önemli karakteri zamanı olan saygısıydı. Ne kadar değerli olduğunu asla unutmazdı diyor. ''Zaman onu doğru kullanana, yanlış yapmaz.'' sözü çok haklıdır diyor. ''Zaman onu doğru kullanana'' değil sadece bir ekleme yapmak lazım. ''Doğru olana'' da demek lazım. ''Zihnimizi doğru düşüncelerle meşgul edersek, nedir onlar bilmiyoruz. Beynimiz bunları ele alır organize eder.'' E yanlışları da organize ediyor. Bu sayede tesadüflerin kurbanı olmaktan kurtuluruz ama tesadüf diye bir şey yok. Dinlenmelerimizin azılı düşmanı olan tesadüf beraberinde sıkıntıları da getirir. Ama tesadüf olmayınca sıkıntı kendimizdendir. İnsanoğlu toplum içinde yaşar, çevresinde itibar ve saygı bekler. Ne yazık ki hep çevresinden bekler, Rabbinden beklemez. Mutluluk sağlık da getirir, getirmez. Çalışmak insanlığın temelini oluşturan bir kuraldır, değildir. Buna edinen herkes kalıcı ve yüksek mutluluklara kavuşur, Keşke öyle olsaydı da bugünün Avrupa dünyasında sizlere de sağlıklı bireyler olarak görebilseydik de intihara mecbur olan bir halk kitlesiyle karşı karşıya olmasaydık mesela. Bu teori konuyu açıklayacak somut bir örnek aradığım sırada görürken sayfa artık 140'a diyor geliyor ve insan hadi ama diyor yani bir 140'a geldik artık bir şey denk gelsin söyle şu genç adam bir fikir söyle. O da diyor ki bir hikaye denk geldi hadi bakalım. Bir fabrikanın düdük sesi duyulduğu, bu ses istemeden de olsa bir anda bütün algılarımı değiştirip aklıma denizi ve Korsika dağlarının manzarasını getirdi. Eğer işitilen bir düdük sesi aniden fikir silsilesini kırabiliyorsa biz de bir düşüncenin yerine başka bir düşünce yerleştirmek istiyorsak bilinçli olarak aynı şeyi yapmamız gerekir. O zaman YouTube'da para sesini dinleyecek bizim gençler de öyle ya işte paranın sesini duyunca hop hemen herkes değil mi? Daha başarılı olacak o zaman daha iradeli olacak. Zaten maksat o kitabın en sonunda geldiği maksatı orada görüyoruz. Bütün yargılarımız ve ilaçlarımız bilgi edinme ve edinilen bilgilerin ayrıntılı biçimde değerlendirilmesine dayandığından duyguların burada önemli etkileri olacağı açıktır. Ne yazık ki ee, bilgi edinmek için yaşamıyoruz. Başkaları için yaşıyoruz. Hakikatte duyduğumuz aşkla, ne yazık ki senin bu hakikatle aşkı bulman mümkün değil. Yapacağımız ilk şey sevdiğimiz şeyin doğru olduğuna kani olmaktır. Senin kani olmadığının farkına varıyorum. Kitabın sonuna geldiğimde ise bunu ispatlayabiliyorum galiba. Şimdi şurada bir söz vardı. Buradan da anlattı nasıl olabilir ama anlattığı şeyden bir şey beklemeyin. Orada da bir çözüm yok. Buradan da şunu anlıyoruz diyor. İnsanın kendi kendine iradesini terbiye etmesi mümkün. Keşke o imkanı görseydik Avrupa'da. Hiç de yok. Din, ama şimdi bakın sayfayı çevirince nasıl değişiyor mesela. Bakın burada bunu söyledi. Şimdi döndü. Ne diyor? Sayfa 174. Koca kitap konuştu. Dinin onayı olmadan ahlaki karakterin oluşması pek mümkün değildir. Aferin. Herkesin zamanla psikolojik yapısından da destek alarak dayanılmaz baskılara bile karşı koyabilmesi kendisine hakim olabilmesi mümkündür. Mümkün olduğuna göre bu iş önemli itibariyle hayatımızın öncelikli meselesi olmalı. Yani din yoksa irade yoktur. Çünkü irade ahlak için gerekli olan temel taşlardan biridir. E bunu başta diyeydin ya be adam. İrademize hakim olmayı öğreterek büyük insanlar yetiştirebiliriz. Çünkü akla atfedilen birincil özellik iradeli ve canlı olmasıdır. Akıl canlıdır ama irade kalptedir sevgili yazar. Bir günde kalple buluşaydın diyeceğim ama ömür vefa etmemiş. Yüzyılımızda hedefimize dış dünyayı keşfe ayırdık diyor. Bu keşifler şehvet ve arzularımızın kabarmasına ve sonuç olarak da daha fazla endişeye, sarsıntıya ve üzüntüye neden oldu. Çünkü dış dünyayı keşfederken iç dünyamızdan olduk. Asıl önemli olan mutluluk kaynağımız zihni mutlulukları bir kenara bıraktık diyor. İşte o mutluluğu sen zihinden anladın ya. Problem o. Sayın Cemil Meriç hocaların hocalarından biri olarak ve sonra Ordinarius Profesör Doktor Ali Fuat Başkıl'in aman ne güzel kitap dedi. bu kitabı değerlendirdik. Üzüldük. Keşke o zatlar da yaşadığı tarihlerde önlerinde tasavvuf erbabının en eşkıya adamı, en iradeli bir çalışkan haline getirip dünya tarihinde nasıl bir yarı oturtturduklarını şöyle tatlı tatlı anlatan birileri olsaydı. Ne diyelim? İnşallah yakın bir zamanda bizlere nasip olur. İradenin terbiyesi. Şimdilik bununla yetineceksiniz artık. Ne yapalım? Haftaya görüşmek üzere. Kalın sağ olun.